Var mı gelen var. Evet arkadaşlar Karakin gelmiş hoş gelmiş. Hadi bakalım. Buraya da çok inan olacak. Çatıyı bir gözleyeceğim. Var mı silah? Bombalı. görünüyorsun canım. Stres vermeyelim buna hemen önümüze geçsin. Gezici tim ya sürekli pompalı var elinde. Raşlamak istemiyorum elinde pompalı var. Ama sana raşlamayacağım gerçeğini. Dönüktürülmez. Neredesin? Abi nereye gittin ya? Burada. Yallah lobi. Hadi bakalım. Sen çok şımardın. Ya elinde pompalı var. O yüzden ee, korkuyorum şimdi. Bir tane bursa gideceğiz zaten. Ah be, Dürbün bile bulamadık. Ona gidelim şuradan. Yapacak bir şey yok ya. Hiçbir şey bulamadık. İçinde herhalde. Yok. Nereye gitti ki bu? Nereye gittik mi çocuk? Allah Allah. Ooo <Gülüyor> bu drova almış. MG3 oynayalım ya dur. Ya da... Bir saniye. Hem beril. Bir tanesini atalım. Çok iyi. MG3 ve Beril oynayacağız arkadaşlar. <gülüyor> dürbün yoktum bunda. 2 X var, böyle koyalım. Başka da yok, dürbün. Tamam. Evet arkadaşlar. Mgöş ve Beril oynuyoruz. Yakın mesafe, önümüze geleni parça duruladır arkadaşlar. bakıyoruz. Var mı gelen? Alan ha, durdu mu? Şuraya doğru. Karşıya ilerleyelim de. Alana doğru. AVM çıksaymış çocuğa iyiymiş. gördüm. Evet öyle. O şekilde. Evet. Evet öyle geliyorsun. Sonra ben sana spray'ı atıyorum. Diyorsun ki aa beni nereden vurdu? Kolay gelsin. Ama şimdi bir çay içmek istiyorum. Bir saniye. Beyler vurmayın beni. Evet. Çay içmek gerekiyor arkadaşlar. Oyundaki stresi çok iyi alıyor. Uçağ, buradan çay. Ben sigara kullanmıyorum zaten. Ama buradan geldiğine göre demek ki bu tarafta kimse yok. Şimdi biz şu tepeye çıkalım. İnşallah tepeden kimse vurmaz. Çıkana kadar. Evet. Çok iyi durumdayız ama eee Buradan gelecek olanlar var. Onları karşılayacağız. Çok iyi. Oo, buradan da gelecek olan var. Bir alandayız arkadaşlar. Hadi be. Var mı oradan gelin? Tesmi aldım ben sanki burada Şurada. Beni bırakmayacağım da şu arkadan gelecek olanlar var. Of. Fena burada adam yalnız. ya nesin ya ne güç Termintör bu güç çıktı arkadaşlar Evet şimdi şuraya gideceğim İyi, yeter vermemiz şimdilik. Berilde de var bir otuz. Ya şuradakini vurup onu da vuracaktım ama ikisini beraber olmadı. Çünkü sıkıntı oldu. Yani direkt headshot deyince Korkarım şimdi şuraların içinden birileri çıkacak. İyi giderken oyun. Varmış buradan kimse yok. Geldi biri. Ona da bir beri sprey atalım. Güzel gidiyor. Çok iyi. İşte bu be. Belirle tam atamadım. oradan iki xe çünkü M görüşte sandım aslında silahı. Ondan dolayı. Şimdi her silah göre aşağı bir çekme şeyi var. Ondan dolayı M görüşte sandığım için öyle çektim. Ondan dolayı sekti. <Gülüyor> ne yapıyoruz şimdi? Çay içiyoruz. Sloganımız çay daha önemli. <Gülüyor> 4 kişi kaldı arkadaşlar. Ee, onlar da tahminimce tarafta zaten biri var garanti. Biz buradan bir öne geçeceğiz. Birini gördük. Birini gördük. arkamdan biri çıkmazsa problem yok. Aha. Aynen öyle. O yüzden şöyle gideceğim. Biri de orada. Çok iyi. Birinin yerini biliyoruz, diğerinin yerini de biliyoruz arkadaşlar. Çok iyi. Buna görünmeden şöyle yukarı çıkmak istiyorum. O beni görmesin yukarı çıktığımı ki. Burası çok mu açık evet işte şimdi biraz zor durumda kaldık ama şuraya drop'a doğru yürüyeceğim. O adam ne yaptı çıktı mı orada? Gördüm. Diğeri doğru Tamam. Aa. Benim niye pantolonum böyle? Ben bu pantolonu seçmedim ki. onu görmedim sanıyor da. Yok. Bu sefer olmaz. Bu sefer kimseye kendimi öldürtmeyeceğim. Şu zaten tam bir korkak. Bu zaten tam bir korkak. Aaa oraya çıkmış. Hadi be. Bu oradan çıkarsa olmaz. Kötü olur. Evet arkadaşlar. İşte bu be. Evet arkadaşlar. Kara geldi. Hoş geldi dedik. Güzel bir video olduğuna inanıyorum. Beğenip abone olmayı unutmayın. Herkese çok teşekkür ederim. İzleyen izlemeyen.